Sevgili İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencileri sizler için hazırladığımız YouTube derslerine devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin başlığı Edda'vetü Sirriyetu. Edda'vetü Sirriyetu. Gizli davet Davet, Peygamber Efendimizin daveti iki merhaleden oluşuyor bildiğiniz gibi ed davatus başlangıç dönemde sonradan da ed davatul açıktan davet. Bu başlığımız ed-davatu's-sirriye. İsteme ile kelimeler tiyüsmü da حول الكلمة التي تسمعها. İsteme dinle ile kelimati kelimeleri dinle, tümme sonra da, daireten daire koy havlel kelimeti kelimenin etrafında elleti tesma'ha işittiğin kelimenin etrafına ne yap diyor daire koy tabi burada siz yapacaksınız çünkü dinleme etkinliğini yaparken hicretün sedenetün kebetün el esnamu el azlamu el evsânu el mürehhun el muhaddisun tabeun tabeun onları heyecandır davet ederler onlara size işittiğiniz kelimenin etrafına daire çizin diyor yani işittiğiniz kelimeleri ayırt etme yeteneğinizin gelişmesi için bir etkinlik. İkinci alıştırma, temrin-i sani. ile terakibi, ile terakibi, terkipleri dinle. Bakın, ile harficer, cer, et-terakib isim. Harf-i cerlerin başında gelen isimlerin başında gelen harf-i cer ismin sonuna i sesiyle okunur. Şimdi aa'idha ve sonra onu tekrar et. Mesela istemi bir de fiillerin sonunda harficerler var sevgili öğrenciler. Mesela istemi neyle kullanıyormuş? Harf i̇le harfi ceriyle kullanır. Çünkü şunu dinle diyor. Neyi dinleyeceğim? İşte babanın sözünü dinle. Allah'ın ayetini dinle vesaire. Ha. Eee ile terakibi dedik. Terkipleri dinle. Tumma imla'l fırağ. Sonra boşluk doldur. Bir kelimetin münasibeti münasib kelimeyle. Bu sohfat mevsuf. Nasıl bir kelime? münasip bir kelime. Bakın. Darul Erkam. Darul Nedveti Darul Arabi. Burada tabi Darul Nedveti en uygun. Çünkü Darul Erkam diye uzatılıyor. Darul Arabi de olabilir ama esas burada bahsedilen yani Darul Nedveti zaten meşhur Arapların, cahili döneminde Arapların meclisi gibi. Darul Arabi, Arap evi demek. Dar, ev demek. Ev. Avlulu ev. Geniş ev ya da müştemilatı geniş olan ev. Er-Ricâlu er Adamlar iman etti. ahir ul adamların sonu. Evvelü ricali, adamların başı. Şimdi tabi burada eslemer ricali diyebiliriz. Yani adamlar müslüman oldu. Te'cilul daveti, daveti ertelemek. Te'cilul i'lani, ilana ertelemek, duyurma emretmek. Te'cilul hicreti, hicreti ertelemek. Burada te'cilul i'lani, uygun Düşer. Yani açıktan ilan etmeyi biraz ertelemek. Umur dini, din işleri, taali müd dini, din eğitimleri, çuon dini yine din işleri. Burada umur dini uygundur diyebilirim. Bir diğer alıştırma sevgili çocuklar, istemiy, dinle ile nasci metni dinle el-eati gelen sonra onu ne yap oku Ne bakın istemi ile nasıl metnidinle el-eati gelen sonra onu oku dinlediniz dinliyorsunuz siz zaten biz okuyalım ihtare seçti allahu allah linebiyyihi Peygamberi için sallallahu aleyhi ve sellem tecil ilanı te'cil etmesini ilanı geri bırakmasını ertelemesini seçti. En davetini çağrısını e, nedir? Duyurmasını geri bırakmasını seçti. Cenab-ı Allah demek ki ona bu çağrıyı açıktan yapma dedi şu anda Lülla ta ki yufajeo, yani şoka uğramasın, ehlü Mekke'de Mekke vatandaşları ta ki sürpriz olmasın ya şok geçirmesinler. Bime yuhayijihum, onlara onlara davet ettiği şeye, onlara duyurduğu şeyi onları yönlerdiği şeyden dolayı şoka uğraması da ve kad şüphe yok ki atlaka sundu yazdı bildirdi kim el tarihçiler neyi yani aynı zamanda bu isimlendirdi de olur neyi isimlendirmiş alel merhaletil ule, birinci aşama, birinci merhale, birinci devre, mined daveti, davetin birinci merhalesini, ne isimlendirmiş tarihçiler, isim vermişler, başlık atmışlar, ismu, isim vermişler nedir? ed-da'vetü es -sirriyeti. gizli davet. Yani birinci merhaleye tarihçiler şu ismi vermiştir. Ne vermiş arkadaşlar? Edda'vetü sirriyetü. Gizli davet. Gizli çağrı. Gizli tebliğ. Ve bakiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Resulullah sallallahu aleyhi kaldı. Yed'u davet etmeye devam etti. Bakiye hani huvel baki kalan odur ne yapıyoruz? Anafani ve baki. Her şey ifan ve Rabbimiz baki. Her şey ifan. Ancah, canaba Allah baki. Allah baki. Allah baki. Allah baki. Allah baki. Allah baki. Allah baki. Allah baki. Allah baki. Fihim el-hayr, kendilerine hayır olduğunu, kendilerine bereket olduğunda, kendilerine fitnet, fitnat, zeka yani kalp yumuşaklığı, merhamet duygusu ve hakikati kabul etme yeteneği gördüğü insanlara hissettiği insanların ne yaptığı? İslam'ı izli olarak sunmaya devam etti. Ve arada sundu el-İslama, İslam'a ale zevcetihi Hatice'te. Devcesi Hatice'ye. Ale zevceti Hatice. Bakın insan önce en yakından eğer o doğru bir şeyse en yakından sunuyor en yakından. Devcesi Hatice, eşi Hatice'ye sundu ve kanet idi evvelün nisa'i. Kadınların ilkiydi. El-Müslimiyyeti. Müslüman kadınların ilkiydi. ya ilk Müslüman olan kadınlardandı. Ve sadiquhu tabi ale ve sadiqihi diyeceğiz. Niye? Buradaki ale buraya geliyor arkadaşlar. Ve sadiqihi Ebi Bekir'in radıyallahu anh ve arkadaşı dostu Ebi Bekir'e de sundu. Ve kene idi bu fe zaten İki olay arasında kısa bir zaman geçtiğini bildiriyor. Yani arkadaşına çağrı yapıyor, davet ediyor. O da ne yapıyor? İman ediyor. Evvelur ricali. Adamların ilkiydi. Ümmet sonra tebe'a takip etti. Er-ricalu erkekler ve nisai ve kadınlar. Demek ondan sonra erkekler ve kadınlar bu iman hareketine katılmaya devam ettiler. 94. sayfa. Şimdi velemme bu vaktaki zade arttı artınca yani zade arttı velemme zade artınca arttığında adedül muslimine müslümanların sayısı adet sayı el muslimine müslümanların sayısı, izafet tamamısı isim isim alesselafine yani 30'a artınca, 30 olunca ihtara seçti lehum onlara, nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir seçti. Darül Erkam Erkam'ın evini seçti. Bin Ebil Erkam Bin Ebil Erkam ee, Erkam bin Ebi Erkam'ın evini makar olarak karargah olarak seçti fe kana idi yuallimuhum onlara öğretiyordu bihi o evde umuruddin din işlerini ve bakiye kaldı eddavetu es gizli davet devam etti ne kadar seles senevat 3 yıl devam etti gizli davet. Şimdi sevgili arkadaşlar burada o zaman e, darul Erkan diyeceğiz. darul Erkan. Esleme Ricalu فسم الرجالو تأجيل الدعوى دي. الطبيعة ميوز daveti ve umur din. din. Şunu koyuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Mağolsa fazla inşallah geliştiririz. Şu anda bu kadar yalarcıyoruz. Şimdi e, Ecip e, şefevi yiyen sözlü olarak Cevap veriyor, şefaviyyen. Gehriyyen desek, yazılı olarak şefaviyyen desek, nedir? Sözlü olarak. Şefen. Şefetün, dudak. Demek. Anil esileti musti'inen bin nasi. Parçada, metinden yararlanarak, diyor, e, sözlü olarak cevap veriyor. Cevap veren Men evvelu, men de'ahum nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ile isleyen. Men. Kim? Evvelu, ilk olarak. من دعاهم davet ettiği kimseler النبي sallallahu aleyhi ve sellem ile l-islam İslam'a peygamberimiz davet ettiği ilk kimseler kimlerdir? اول من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ile l-islami zavgetü ve صديقه الصديق diyebiliriz. Ebi Bekir الصديق radıyallahu anh. اول من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ile l Zawcetehu, Hatice ve sadiqahu Ebu Bekir. Ve İbn-i Ammih Ali ve Mevlahu Sayyid bin Harise diyebiliriz. Evet. Kem bekiye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yed'un nase sirren. Kem? Kaç demek. Kaç. Bekiye kaldı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yed'un nase sirren. Kaç yıl Resulullah gizli olarak İslam'ı davet etmeye Devam etti, kaldı. Şimdi kemi atıyoruz arkadaşlar, çocuklar. Bekiyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yed'un nase sirren selase senevetin. Selase senevetin. En yani sona selase senevetin. 3 ile 10 arasındaki sayıların temizi Cemî Mecrûr gelir. Cemî Mecrûr. Onu unutmayacağım. -de, şey, bunu cevaplandıralım. Limezebe de -e, niçin başladı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem davet eder sırran Niçin evladeti بدأ النبي صلى الله عليه وسلم Nedir? orada geçiyordu. li'alla yufaji' yefaje ehle Mekke bima Yani Mekke halkına çok etmemek için Düşmanlığını üzerine çekmemek için. Alıştıra alıştıra olsun diye. Mâ ze kânen muslimûne yef'alûne fî daril erkam. Mâ ze kâne ne idi? Ne idi? Müslümanlar ne idi? ne yapıyordu? Fî daril erkam. Erkam'ın evinde ne yapıyordu? Fekâne el muslimûne يدرسون أمور الدين، فكان المسلمون يدرسون في دار الأرقام أمور الدين، أمور الدين يعني الدين. بالجلال، نعرف يُلarda. أُرى نِرْدَنَ القواعد قايدَلَرَ أولاً بِرِنْجُوَلَرَقْ اقرأ الجمل الآتية. هنا جملة روح. ثم تأمل الكلمات. Sonra renkli kelimeleri tefekkür et, düşün, öğrenmeye çalış. Bakın istemerred devam etti. Edda'vetü davet, esirriyetü gizli davet, selase senevet. İstemerred fiilinden sonra gelen kelimeye biz arkadaşlar fail diyoruz. Fail. Evet. Bede'e başladı. El vahyu vahiy min gari hira. Hira mağarasından başladı. Bu da B'de'ye başladı. Kim başladı? Neye başladı? El-Vahiyyum. el Bu el da fail. Belaga bunu unutmuyorsunuz. Failden sonra mutlaka fail bulunur. Yani o işi yapan mutlaka vardır. Açık veya gizli. Belaga'l-Nebi'yü Peygamber ulaştı. Erba'ine sallallahu aleyhi ve sellem 40'ına min umrihi ömründen 40'ına ulaştı. ya yani 40 yaşına geldi. Lâhid dikkat et. يأتي بعد الفعل في الانصر فاعل قدر الفاعل وهو و من يقوم بالفعل و أو فيلية نجة ترندر ثانياً اكين جولاً أولاً بو اقرأ الجدول طبلي أقو وتعرف الفاعل وتعرف وأوران دور Öğren. Tanı. Tanıyalım. Damiran Mustasilan. Bakın. Ketebe yazdı. Bu müfred arkadaşlar. Bu müsenne. Bu cemi. Ne yapmış? Ketebe muzarisinin yekçubu. Ketebet Tabi bu erkek için o yazdı o yazıyor ketebet o hanım yazdı tek tübü o hanım yazıyor bu gayib gaybe yani yanımızda olmayanlara atfettiğimiz kelimeler ketebet dedik tek tübü dedik yani bayan yazdı bayan yazıyor muhatap sen benim mısın diyoruz ketepte Tektu sen yazdın erkeğe. Tektu sen yazıyorsun. Ketepti muhataba, bayan erkekler şey. Te -ti. Tek Tektubine sen yazıyorsun hanım diyoruz. Mütekellim konuşan benim. Eteptu, ektubu, كتبت yazdım, ektubi yazıyorum. Burada müsenna. keteba siz ikiniz yazdınız. O iki pardon o iki erkek yazdı. Yektübani o iki erkek yazıyor. Kitabete o iki hanım yazdı. Yektübani o iki hanım yazıyor. Kitap tümü siz ikiniz erkekler diyoruz yazdınız. Yektübani siz hanımlar ya siz erkekler yazıyorsunuz. Kitap siz iki hanım için diyoruz yazdınız. Tek tübeni, tek tübeni bakın. Tek tübeni, tek tübeni, tek tübeni. Üç aynı. Siz hanımlar yazıyorsunuz iki hanım. Keteb Biz ikimiz yazdık. Nektübu bizler yazıyoruz. Yani bu müşterek arkadaşlar. Bayan ve erkek fark etmiyor. Şimdi o erkekler ketebu yazdılar. Yektübüne yazıyorlar. Ketebne o hanımlar yazdılar. Yektübne o hanımlar yazıyorlar. O hanımlar yazıyorlar. Ketebtum siz erkekler yazdınız. ne siz erkekler yazıyorsunuz. Ketebtun ne hanımlara diyor siz yazdınız. Tektubne yine hanımlara diyor sizler yazarsınız, yazıyorsunuz. Ketebna biz yazdık. Nektubu biz yazarız. Bayan ve erkek aynı şey diyor sevgili. Hocam. Şimdi buradaki mülahazayı dil bilgisi kuran diyor ki yeti Gelir. بعد al-fi'li Fi'ilden sonra fa'il gelir. Ve o, men yekumu bil Ve o fiili yerine getiren kimse. Yani fiili işleyendir. Bakın demek ki fi'ilden sonra fa'il gelir çocuklar. Fi'ilden sonra fa'il gelir. Ve o fi'li işleyendir. Ve iki men min eşkali fa'ili el-ismu-zahir damir ul yani fail ya açık bir isim olarak gelir veya muttasıl bir zamir olarak gelir. Daha sonraki derslerimize bunları ayrıntılı olarak göreceğiz. Bu derslerimiz devam edecek. Allah izin sevgili öğrenciler, bugünlük dersimizi burada noktalıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.